Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Temmuz 2019 astroloji gündemi siz sevgili boğalara ne gibi etkiler hazırlıyor olacak ne gibi ihtimaller söz konusu bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili boğalar. Temmuz ayı gündemi oldukça e, yoğun, e, oldukça kadersel ve e, zorlayıcı diyebilirim birçoğumuz açısından. Öncelikle 2 Temmuz'da bir güneş tutulması var Yengeç Burcu'nda. Ve 17 Temmuz'da yine e, Kuzey-Güney Ay Düğümleri aksında Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması var. Bu tutulmaların... E, Eksen değiştirmesiyle beraber aynı zamanda Ocak ayından bu zamana yaklaşık 6 aydır gündemimizi meşgul eden konuların artık Temmuz ayı itibariyle bu tutulmaların ışığında yön değiştirmesi ve tamamen gündemimizin değişmesi, yeni konular, yeni gündemler, önümüzdeki 6 ay boyunca uğraşmak durumunda kalacağımız yeni Olaylara gebe olacağını söylemek istiyorum. Evet şimdi bu tutulmaların etkilerini videonun sonunda paylaşıyor olacağım. Öncelikle genel olarak Temmuz ayında ne gibi etkileşimler var siz sevgili boğalar için bunlardan bahsedelim isterseniz. Evet Temmuz ayının hemen başına geçiyoruz arkadaşlar. 2 Temmuz'da Mars'ın Aslan Burcu transisine başladığını görüyoruz. Burada e, özellikle dördüncü ev konularında, e, dördüncü evinize Mars'ın yerleştiğini ve aileniz yuvanız evle alakalı konularda belki bir taşınma gündeminiz varsa bununla alakalı oldukça motive, oldukça heyecanlı ve e, oldukça direkt bir şekilde hemen acele edebilirsiniz evinizi tadilat ettirmekte, taşınmaktan e, veyahut e, dediğim gibi aile ile ilgili meseleleri çözmekte. Aynı zamanda e, agresif tutumlar da sergileyebilirsiniz evinizdeki, yuvanızdaki kişilere karşı. Bu hususta dikkatli olmakta fayda görüyorum. Mars aslan transitini bu gibi gündemleriniz varsa değerlendirebilirsiniz sevgili boğalar. Ve yine 2 Temmuz'da bir tutulma var. Dediğim gibi yengeç burcunda buna etkilerine videonun sonundan değineceğim. 3 Temmuz'da ise Venüs'ün ikizler burcu transitini tamamlayıp yengeç burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs yengeçteyken 3. evinizde oldukça... Ee, güzel bir e, konu. Ee, burada e, yakın çevreniz, kardeşlerinizle olan ilişkileriniz, iletişim e, e, sektöründe çalışıyorsanız e, güzel sözleşmeler, güzel anlaşmalar e, karşınıza çıkabilir. Kardeşlerinizin özellikle kız kardeşlerinizin hayatında güzel gelişmeler söz konusu olacaktır sevgili boğalar. Ve e, 4 Temmuz'da Satürn'e e, Kuzey Ay düğümünün karşıtlık enerjisi içerisinde bulunduğunu görüyoruz satürn kuzey ile karşıt açı geliştirdiğinde aynı zamanda güney ile kavuşum gerçekleştiriyor demektir. Burada kadersel bir şekilde bazı olayların e, gitmemiz gereken e, yola doğru gitmeye çalışırken zorlanmaların e, esasında simgesidir, sembolüdür. Satürn e, sınırlandırılmaları, kural koymaları, zorlanmaları, bazen engellemeleri ve çok çalışmayı çok çabalamayı e, elde etmek istediğimiz neticeye ulaşmak adına oldukça e, ısrarlı ve yoğun, sebat gerektiren emek göstermeyi temsil eder. Burada siz 3. ve 9. ev aksında bu etkileşimi alıyorsunuz. Özellikle uzak çevrelerden uzaklarla alakalı meselelerden görmüş olduğunuz bazı engellemeler yakın çevrenize yönelmenizi e, gösteriyor, oluyor. E, özellikle sevgili boğalar buradan yakın çevrenize odaklanmanız gerektiği, uzak hayalleriniz, uzak hedeflerinize bir kenara bırakıp yakın hedef ve hayallerinize yönelmeniz gerektiğini gösteren bazı sınırlamalar, bazı e, engellemelerle karşılaşma ihtimalinizi göstermekte. Özellikle yurt dışı seyahat planı olan bir boğa burcuysanız belki bununla alakalı bazı engelleme engellere takılabilirsiniz. Vize engelini atıyorum. E, pasaportla ilgili bir takım engellere Aksan takılma ihtimaliniz yüksektir. Bu kadersel bir durumdur. Bunu e, kabule geçmek sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Evet, 8 Temmuz'da 4. evinizde Merkür Aslan burcunda retro harekete başlıyor. Özellikle Mars'ın Aslan burcuna girmesiyle beraber 8 Temmuz'a kadar ev taşıma, ev tadilatında, ev tadilatıyla alakalı konuları çözmek yerinde olacaktır. Çünkü Merkür ufak tefek sözleşmeler, iletişim problemlerinde aksaklıklar getirecektir. Örneğin evinizi tadilat ettirmek isterken anlaştığınız tutar, anlaşmış olduğunuz şartlar daha sonradan anlaştığınız şekilde tezahür etmeyebilir ve e, bu durum e, can sıkıcı olabilir. Sizin e, kısa süreliğine dahi olsa e, moralinizi bozabilir sevgili boğalar. 8 Temmuz günü oldukça güzel bir gün. Kendinizi çok rahat ifade edebileceğiniz özellikle yakın çevrenizle kardeşlerinizle, kuzenlerinizle kardeş gibi gördüğünüz kişilerle hoş vakit geçirebileceğiniz bir gün bugünü değerlendirmekte fayda var. Ve aynı zamanda kısa seyahatler adına da güzel bir yerleşimdir bu konum. Venüs-Uranüs arasındaki etkileşim. 9 Temmuz'da biraz sert enerjiler söz konusu. Özellikle ailevi konularda iletişim kurarken çok fazla egosal egomuzu ön planda tutan bir tutum sergilememekte fayda vardır zira ailevi konularda Merkürle Mars'ın kavuşumuyla beraber kendimizi sert direkt doğrudan dobra bir şekilde ifade ederken belki her ne kadar hızlı yol alıp Alabilsek de Merkür retro olmasından dolayı kendimizi yanlış ifade edebilme karşı yanlış aksettirebilme ihtimalimiz söz konusudur. Bugüne bilhassa ekstra dikkat etmek ve ajandamıza not almakta fayda görüyorum. Evet Merkür ile Mars'ın bu etkileşiminden de bahsettikten sonra yine 9 Temmuz günü Güneş Satürn arasındaki bir gerilimden bahsediyorum ki özellikle 9 Temmuz gününe Dikkat etmenize fayda var sevgili boğalar. Burada iletişimde bazı problemler yaşama durumunuz söz konusu olabilir. 11 Temmuz günü oldukça güzel bir gün. Burada güneşle Neptün arasında güzel bir üçgen açı meydana geliyor olacak. Bu da sizin gelecek hayallerinizi gerçekleştirmek adına doğru kontaklar kurabilmenizi, güzel seyahat imkanları yakalayabilmenizi, aynı zamanda arkadaş çevrenizle bir seyahat veyahut bir eğitim planınız varsa bu onu gerçekleştirme ihtimalinizi e, ortaya koyabilir. Ancak e, 11 Temmuz akşamında Mars-Uranüs arasında bir kare açma meydana geliyor. Bu da e, ailevi konularda ani çıkışlar yapmaya, beklenmedik hamleler yapmaya veya beklenmedik bir takım e, reaksiyonlarla karşılaşmaya e, yol açabilir sevgili boğalar. 14 Temmuz günde Güneş ile Plüto arasında bir gerilimli açı var yine iletişim konularına sanat planlarına ve eğitim alanlarındaki hedeflere dikkat etmekte fayda var 14 Temmuz günü. Ve 17 Temmuz'da Oğlak burcunun 23 derecesinde bir ay tutulması meydana geliyor olacak. Bu tutulmanın etkilerine e, videonun sonunda daha detaylıca anlatıyor olacağım. Ve yine aynı gün Venüs ve Satürn arasında bir karşıtlık var. Yine sizin 3. ve 9. evinizde dikleniyor. Yani seyahatler, eğitimler, yakın çevre, uzak çevre, e, seyahat planları, yurtdışı eğitimi, yabancı eğitimi, e, ilk öğrenim e, veyahut kardeşler, kuzenler, uzak akrabalar gibi gündemlerde bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Evet 18 Temmuz günü Venüs ve Kuzey Ardüğümü'nün kavuşumu söz konusu. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü 17 derece Yengeç Burcu'nda kavuşuyor olacak. Bu da yine 17 Temmuz'daki ay tutulmasından sonra oldukça kadersel bir görünüm. Temmuz ayının kadersel temaları oldukça yoğun. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün Yengeç Burcu'nda kavuşumu Venüs'ün aynı zamanda Oğlak Burcu'ndaki Güney Ay Düğümü'ne karşıtlık yapması anlamını taşır. Burada ne şekilde yorumlayacağız? Venüs ve Kuzey Ay Düğümü 3. evinizde sizin esasında uzak hayalleriniz, uzak hedefleriniz Belki e, tamamlanması zor akademik planlarınızı bir kenara bırakıp yakın çevrenizdeki yakınınızdaki gözünüzün önündeki kardeşleriniz olabilir yakın çevreniz olabilir yakınlarınızda gel gelmiş olan bir seyahat imkanı bir eğitim bir iletişim e, fırsatı gibi konularda daha güzel e, bir takım imkanlarla karşılaşma ihtimalinizi ortaya çıkarıyor ve Özellikle 18 Temmuz günü başınıza gelecek olan o güzel olay her neyse ki aynı zamanda Venüs ve Neptün arasındaki üçgen açı da bu durumu tetikliyor olacak. Burada belki ayarlarınızı gerçekleştirmek adına çok da uzaklarda aramamanız gerektiğini bazı şeylerin aslında yakınınızda mevcut olduğunu yanı başınızda olduğunu fark edebilirsiniz. Burada uzaklara gitmenin bilmediğiniz konulara dalmanın bilmediğiniz alanlara bilmediğiniz kişilerle irtibat kurmanın çok da mantıklı. Olmadığını anlayabilirsiniz. Ve bu konuda ısrar etmenin saçma olduğunu e, söylemek istiyorum sevgili boğalar. Ve 22 Temmuz günü ve Plüto arasında bir karşıtlık var. Bu karşıtlık enerjisiyle beraber özellikle kardeşlerle diyaloglarda e, bazı yıkıcı konuşmalar söz konusu olabilir. Bu hususunu dikkat etmekte fayda var. Ve seyahat planlarında bazı aksaklıklar yaşatabilir bu yerleşim sizlere ve eğitim planlarında aynı şekilde. 23 Temmuz günü Güneş Yengeç burcu transını tamamlıyor ve Aslan burcunda transine başlıyor. Sizin 3. elinizden çıkıyor ve 4. elinizde yerleşiyor. Demek ki artık Temmuz ayının sonundan itibaren daha çok ailevi konular taşınma konuları, ev, yerleşme tadilat gibi alanlar gündeminizi meşgul ediyor olacak. Ve aynı zamanda 25 Temmuz günde bu alanda yol kat etmek adına oldukça şanslı, oldukça bereketli bir gün diyebilirim. Bugünü değerlendirmekte fayda var. Yine aynı şekilde 27 Temmuz'da ailevi konular, ev taşıma, ev tadilatında bulunma, kendi içsel benliğinizi, kendi kendinizi güvende hissettiğiniz alanlarda bir takım değişiklikler yapmak adına, kalıcı bir takım değişiklikler yapmak adına hem Jüpiter hem Satürn'ün etkileriyle destekleniyor olacaksınız sevgili boğalar. Ve akabinde 28 Temmuz'da Venüs de Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Burada hem Güneş'in hem Venüs'ün Aslan Burcu'nda olması artık Temmuz ayı itibariyle Temmuz'un sonu itibariyle gündeminizi tam anlamıyla ailevi konuları dördüncü evinize ev alım satımına ev taşımaya ev güzelleştirmeye ev tadilatı gibi gibi gibi konuları e, önemsemenizi gösteriyor ve burada e, hayalinizdeki ev alabilirsiniz evinizde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz evinizi güzelleştirebilirsiniz oldukça güzel bir etkileşim var ki güneşe de venüsü ilerleyen günlerde kavuşumda bulunacağını düşüncek olursak oldukça güzel sadece 30 Temmuz gününe dikkat etmekte fayda var. 30 Temmuz günü e, Uranüs ve Güneş arasında bir gerilimli açı var. Burada e, of, ani bir takım otoritelerle çatışma e, konuları gündeminizi meşgul edebilir sevgili boğalar. Ve e, 31 Temmuz'da oldukça güzel yine evinizi taşımak, ev değiştirmek, ev yenilemek, evinizde tadilat yapmak, ailevi sorunları çözmek adına oldukça güzel bir e, Temmuz sonu sizi bekliyor olacak. Şimdi 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan Güneş tutulmasından ve 17 Temmuz'da gerçekleşecek olan Ay tutulmasından detaylıca bahsetmek istiyorum. Bu tutulmalar oldukça önemli. Ocak ayından beri süre gelen gündemimiz bu tutulmalar aksanıyla beraber gündem değiştiriyor olacaktır. Burada dediğim gibi özellikle... Ocak ayından beri değişen gündeminiz artık Temmuz ayında yeni bir gündem şeklinde tezahür edebilir. Burada tutulmalar genel anlamıyla 6 aylık döngüleri temsil eder. 6 aylık süre gelen yeni gündemler, yeni kadersel olaylar tutulmaların konusudur. Bu nedenle yeni bir takım olaylar, kadersel ve kontrol dışı bazı durumlar yaşamak söz konusu olabilir tutulmalarla beraber. Şimdi 2 Temmuz'da meydana gelecek olan yengeç burcunda, yengeç burcunun 10 derecesine meydana gelecek olan güneş tutulması biliyorsunuz ay ve güneş yengeç burcunun 10 derecesine kavuşacaklar. bu kavuşumla beraber bir tutulma meydana geliyor olacak ve tutulmaya aynı zamanda kuzey ve güney ay düğümleri de eşlik edecek. Tutulmaya kuzey ay düğümü kavuşum yaparken güney ay düğümü karşıtlık yapacak. Şimdi bu eksende özellikle 3. ev alanlarında Önemli bir e Bitiş, önemli bir kapanış, önemli bir başlangıç yani önemli bir kırılma noktası diyelim kısaca. Yaşamanın söz konusu olabilir. Kardeşlerinizin hayatındaki gündemler, e, araba alım satımı ile ilgili e, bir gündeminiz varsa arabanızı satabilirsiniz. Arabayı almak istiyorsanız araba alımı mümkün olabilir. E, kısa seyahatler, kısa eğitimler, e, her türlü basın yayın, iletişim, sözlü ve yazılı medya ile alakalı konularda önemli bir kadersel iletişim. Olay yaşayabilirsiniz. Bu olay sizi bilhassa yeni bir evreye taşıyacaktır. Belki yeni bir eğitime başlayacaksınız. Belki yeni bir sözleşme, yeni bir anlaşma gerçekleştireceksiniz. Aradığınız bir iletişim. Alakalı bir proje varsa bununla alakalı şanslı fırsatlar elde edebilirsiniz. Ancak bu çok da sizin kontrolünüzde olmayan, çok da sizin aslında talep etmediğiniz bir değişikliktir. Ancak e, yine de e, kadersel olarak bu değişikliği yaşamanız gerekmektedir. Bu şekilde yorumlayabiliriz bu konuyu. Üçüncü ev e, çok kapsamlı bir evdir. İlk öğrenimimiz, eğitim hayatımız, e, zihnimizin nasıl çalıştığı, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, e, öğretmenlik, her türlü eğitim alanı. Her türlü iletişim, basın, yayın, medya aracı. Bunun dışında kısa seyahatler, araba alım-satımı, trafikteki gündemlerimiz, bunların hepsi üçüncü ev kapsamındadır. Bu alanda kadersel bir başlangıç yaşayacağınızı göstermektedir ve bu önümüzdeki 2019'un sonuna kadarki süreci de etkileyecek olan bir tutulmadır diyebilirim. Şimdi ay tutulması ise güneş tutulması bir yeni ay yani tabi ki oldukça etkili bir yeni ay. Ay tutulması ise bir dolunay fazındadır. Ee, yeni, yeni ayda güneşle ay aynı burçta birleşirken kavuşma yaparken Dolunay'da e, güneşle ayın karşıtlığı söz konusudur. Ay tutulması ise e, güneşle ayın karşıt hale gelmesi. Oğlak Burcu'nda meydana gelecek bu ay tutulması ve e, Oğlak Burcu'nun 23 derecesine meydana gelecek. 23-24 derecesine meydana gelecek arkadaşlar. E, ay ile güneş karşıtlıkta bulunacak. Ay tutulması genel olarak duygusal bitişlerdir. Yani e, bizim içsel olarak vermiş olduğumuz bir takım kararlardır ve bunu dışarıdan e, çok da fazla belli etmeyebiliriz. bunun Dışarıya çok da fazla lanse etmeyebiliriz ama esasında güneş tutulmasından daha etkili bir tutulmadır. Zira kafamızda, içsel dünyamızda bazı şeylerin sonlanmasını, bazı şeylerin ölmesini artık yeni bir gündemin ortaya çıkmasını temsil etmektedir. Bu nedenle esasında ay tutulması, güneş tutulmasından daha çok etkilidir. Çünkü bizim içsel dünyamızı daha çok etkilemektedir. Çünkü burada 2 Temmuz'da meydana gelecek olan güneş tutulması dışarıdan görülebilecek bir değişiklik iken 17 Temmuz'da meydana gelecek olan ay tutulması bizim içsel dünyamızda bir reform niteliğindedir. Şimdi bu Oğlak burcuna meydana gelen tutulma siz sevgili bağların 9. evini etkiliyor. Belki bir akademik hayaliniz vardı, akademik kariyer planınız vardı. Belki Uzaklarla, yurt dışı ile alakalı bir e, hayaliniz vardı, bir gündeminiz vardı. Bunlarla alakalı bir takım beklentileriniz vardı. Belki ütopik, ütopik bir takım hayallerdi ancak siz buna oldukça e, kendinizi kanalize etmiştiniz. Örnek veriyorum. Burada e, uzaklara gitmenin çok daha anlamlı olmadığı, e, uzak hayallerin çok daha e, artık işlevsel olmadığı veya fayda sağlamayacağı gibi... Bazı e, kadersel fark edişler yaşayabilirsiniz. E, bunlar tabii ki içsel anlamda e, sizi biraz yaralayabilir e, sevgili boğalar. Ancak e, bu tutulmalar hem ay tutulması hem güneş tutulması bizim kadersel olarak gitmemiz gereken yola gerekirse zorla gitmemizi sağlayan bazı sembollerdir diyelim. Dolayısıyla bu 17 Temmuz'da meydana gelecek olan ay tutulması oldukça sert açılar içeriyor. Çok kolay olmayacaktır bu kopuş. Çok kolay olmayacaktır bu değişiklik bizim açımızdan. Oldukça zorlanacağımız oldukça değişime direnç göstereceğimiz belki birkaç gün içerisinde ufak çaplı bir Gergin hava yaşayacağımızı göstermekte. Bu nedenle özellikle Temmuz ayı boyunca 15-20 Temmuz aralığına dikkat etmekte fayda var. Buralar biraz daha sert enerjiler ancak Temmuz'un başı veya Temmuz'un son 10 günü biraz daha akışkan, biraz daha güzel ilerleyen enerjiler göstermekte bizlere. O tarihleri değerlendirmek daha uygun ve daha doğru olacaktır arkadaşlar. Evet, Temmuz ayı gündemi bu şekilde. Umarım güzel bir Temmuz ayı geçirirsiniz. Oldukça etkili, oldukça yeniliklerin, değişikliklerin söz konusu olduğu bir Temmuz ayı olacaktır. Güzel kadersel fırsatlar karşınıza çıkar umarım. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili boğalar.